Siz değerli takipçilerimden en çok aldığım sorulardan bir tanesi kullandığım kaynaklarla ilgili. Yani hem içerik üretmek hem de yatırım kararı almak için hangi kaynaklardan yararlanıyorum. İşte bugün size bu konuda video hazırladım. Birazcık uzun olabilir çünkü pek çok kaynağın içine gireceğiz ama... Önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Çünkü hakikaten eğer yatırımcı olacaksanız doğru kaynakları takip etmek çok önemli. Ben de uzun zamandır kendime bir kaynak tabanı inşa ettim. Bunu sizlerle paylaşacağım. Amerikan borsalarına yatırım yaptığım için kaynakların büyük bölümü maalesef İngilizce. Kaynakların bir bölümü ücretli, bir kısmı ücretsiz. Bir tanesi konsa size güzel bir indirim kupolunda olacak. Ama bu kaynakları toplu olarak izlemeye başladığınızda hakikaten eden bugünkünden çok daha iyi bir yatırımcı haline geleceksiniz. Biraz da korkuyorum tabii. Belki bana ihtiyaç duymayacaksınız. Ama şuna inanıyorum, ben size adına iyi bir kurasyon yaptığımı, üzerine kafa yorduğumu düşünüyorum. Beni takip etmek bence her zaman değerli olacak. Hazırsanız başlıyoruz. En temel başucu kaynağım SeekingAlpha.com. SeekingAlpha.com analistlerin hem amatör hem profesyonel analistlerin yorumlar paylaştığı ve bir yandan günlük trending haberlerin olduğu... Pek çok grafik yapma şansınızın olduğu, hisse senetleri bazında çok detaylı verilere hatta her bir hisse senedinin benzer rakiplerle karşılaştırmalarına ulaşabildiğiniz çok sevdiğim bir web sitesi. Gördüğünüz gibi ön yüzünde Trending analizis bölümü var. Yeni trend eden analizler var. Burada tabii sizin takiplerinize göre bunlar biraz belirleniyor. Bir kısmı da yepyeni içerikler geliyor. Bir de Friendly News var. Yepyeni haberler. Şu üst tarafta Latest News diye bir akış var. Burayı da çok seviyorum. Bir olay geliştiğinde anında buraya haber düşüyor. Borsalarla ilgili. Ama benim bu siteyi temel kullanma amacım haberler değil. O konuda daha iyi içerik akışları olan siteler var. Ben burayı hisse senetleri bazında detay analizler için kullanıyorum. Mesela... ...en önemli hisselerden Apple'a şöyle bir tıklayalım neler çıkıyor karşımıza. O hisse senediyle ilgili bir temel görünüş alıyorsunuz burada hemen. Pazar değeri nedir? Kaç kişi burada short pozisyonu açmış? Şu ana kadarki getirisi ne oldu gibi pek çok bilgi alabiliyorsunuz. Fiyat kazanç oranları, hisse başı karlılık gibi. Burada analizleri de görebiliyorsunuz. Analizler Seeking Alpha analistlerinin analizleri. Buraya siz de analist olabilirsiniz tabii kendinizi ispatlamanız gerekiyor. Bir yandan da yine bu hisse senediyle ilgili en detay haber akışları... Bu öndeki ekranda ratings summary yani çeşitli yatırım analistlerinin bu şirket konusundaki yorumları, görüşleri. Mesela Wall Street bu hisse senedi için al vermiş buna karşı Seeking Alpha Hold diyor gibi. Değerleme faktörleri ve her bir faktördeki sonuçlar mesela değerleme için F vermiş yani bundan uzak durun biraz pahalı diyor gibi. Burada aynı zamanda böyle çok basit grafikler de çıkarabiliyorsunuz. Mesela 10 yıllık getirisi ne oldu? %919 olmuş. Max getirisi ne oldu? %36 bin olmuş aman Allah'ım. Burada daha advanced grafiklere de gidebiliyorsunuz. O artık sizin hayal gücünüze kalmış. Burada farklı indikatörleri ekleyebiliyorsunuz hisse senedinin üzerine. Yani bir trading view kadar etkin değil ama benim çok işimi gören bir gerçekten platform burası. İndikatör ekleyebiliyorsunuz, böyle çizgiler çizebiliyorsunuz altlar üstler vesaire. Bu konularda bayağı bir iyi çözüyor. Ama onun yanı sıra şurada üstte görüyorsunuz pek çok farklı bilgiyi verebiliyor bir hisse senedi konusunda. Mesela ratingleri verebiliyor. Farklı reytingler ne zaman o reyting kimin tarafından vermiş hepsini buna gelebiliyorsunuz. Finansal tabloların detaylarına girebiliyorsunuz. Yıllık, çeyreklik, en son bir önceki burada farklı kurlar bazında da alabiliyorsunuz bunu da eğer şirket yayınlamışsa. Örnek istediğimiz şirketin bilanço sonuçları konusundaki özet raporlara burada ulaşıyorsunuz. Geleceğe yönelik tahminlerde burada yine ulaşılabilen konulara bir tanesi acaba... ...analistler gelecekle ilgili bu şirketler ne görüyor? Bu şirket şu ana kadar tahminlerine kadar yanıltmış ne kadar doğru çıkmış... ...bütün bunlar yine burada olanlardan. Eğer bu bir temettü dağıtan şirketse dağıttığı temettüler ne zaman ne kadar dağıtmış... ...temettü performansı ne olmuş? Burada yine temettü ile ilgili şurada görüyorsunuz bir sürü alt analize de ulaşılabiliyor. Değerleme ile ilgili temel meseleler... ...işte fiyat kazanç oranı ne? Büyümeye göre fiyat kazanç ne? Satışlara göre ne? Bütün bunlar alınabiliyor. Peki şirketin büyümesi nasıl gidiyor? Gelirlerde, hisse başı, karlıkta... Net karlılıkta, faaliyet karlarında CAPEX büyümesinde, bütün bunlardaki büyümeler nasıl gidiyor? Sektör karşılaştırmada sektör ortalamasıyla kıyaslamalar ne durumda? karlılıkla ilgili raporları görebiliyorsunuz. Şirketin kârlılığı ne alemde, nasıl gidiyor? Sektöre göre yine kıyaslamalar nasıl? Farklı göstergeler. Momentum yani ise senedir Momentum'u ne durumda acaba şu anda yatırımcı ilgisi nasıl bunu görebiliyorsunuz. Benim yine çok sevdiğim Pierce bölümü var. Pierce'de rakiplerle karşılaştırmalar yapılabiliyor. Mesela burada Apple'ı Dell'le HP ile karşılaştırmış, Canon'la karşılaştırmış. İstiyorsanız burada bu karşılaştırmayı değiştirebiliyorsunuz. Yani o listeyi seçmek de tamamen size kalmış. Ayrıca bu ise senedir aşağı doğru aktıkça bütün rakiplerle kıyaslamanın farklı göstergelerde işte getiri, temettü, Değerleme, valuation, büyüme, growth, profitability, karlılık, ownership, bunun kaç hisse senedi açık şu anda halka, kaçını içerideki insanlar yani yöneticiler tutuyorlar gibi, performanslar, riskler, gelir tablolarını rakiplerle karşılaştırması, bilanço karşılaştırmaları, nakit akışı karşılaştırmaları. yani Ben buradan çok ayarlanıyorum çünkü hep aslında bir hisse senedi seçmek rakiplerle analizle gerektiren bir şey. İşte bu yönlerden de çok seviyorum burayı. Bunun dışında bir de Charting diye bir opsiyonu var. Burada da farklı göstergelere göre atıyorum gelirlerdeki büyüme ne olmuş, fiyat kazanç oranındaki büyümeler ne olmuş bunları görebiliyorsunuz ve burada bazı özelleştirmeler yapabiliyorsunuz ve istiyorsanız yine bazı karşılaştırmalara katabiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ben... Apple'la beraber burada S&P 500'e görmek istiyorum. İkisini üstte koy bakalım neler oluyor. Yani eğer siz yurtdışı yatırımcılığında ciddiyseniz ben burayı seviyorum. Burada bu amatör yorumcudan olması da çok hoşuma gidiyor bu arada. Çünkü amatör yorumcular bazen profesyonel yorumculardan daha enteresan detaylara bakabiliyorlar. Bu arada bunun üyeliğine ilgili bir de indirim kuponum var aşağıda o. Normalde bunun üyeliği 299 dolar yıllığı. O kuponla ayarlanırsanız sadece 99 dolara siz de üye olabileceksiniz bir yıl boyunca ve bütün bu muazzam bilgilerden yararlanacaksınız İkinci temel kaynağım Wall Street Journal. Wall Street Journal aslında geleneksel bir ekonomi gazetesi. Amerika'da bu alandaki en büyüklerden bir tanesi. Wall Street Journal'ı tercih etmemin sebebi bunun üyeliğinin hem oldukça ucuz olması hem de bu üyeliğin iki ayrı web sitesini daha kapsıyor olması. Onlara biraz sonra geleceğim. Wall Street Journal'ı neden seviyorum? Bir kere ekonomideki ve aynı zamanda ekonomiyi etkileyecek farklı faktörler siyaset bunlardan bir tanesi tabii. Temel gelişmeleri çok çok iyi anlatıyor. Burada görüyorsunuz büyük bir burada database sunuyorlar biz hakikaten. Bir yandan politika, Amerika'da neler oluyor, dünyada neler oluyor, ekonomide neler, neler oluyor bunları buradan görebiliyoruz. Ve hemen verdiğim sayfadan bir tanesi tabii de markets denen bölümü yani pazarlar. Buradaki piyasalar konusundaki görüşler, piyasalardaki gelişmelerle ilgili temel analizleri sunuyor bana. Opinion dediğimiz yerde çok iyi köşe yazarları var. Onların yorumlarını okuyorum. Bunların geleceğe bakışına ayarlanıyorum. Bir yandan da hani dilerseniz kitap, sanat... ...gayrimenkul ve hayatla ilgili başka içerikler de sunuyor ama onlar benim çok alınım bir, sonuçta bu bir gazete. Ama Wall Street Journal bence bir yatırımcının bakması gereken temel kaynaklardan bir tanesi. Wall Street Journal'a üye olduğunuz zaman onunla beraber bir hediye geliyor, Barron's. Barron's'ı da yine çok seviyorum. Barron's'ın farkı, Barron's daha hisse senetlerine odaklanmış durumda. Burada zaten görüyorsunuz Stockpix denen bir bölüm var. Doğrudan doğruya belli ise senetlerini size önerebiliyor, tavsiye edebiliyor veya uzak durun diyor. Ve bunlarla ilgili oldukça detaylı analizler sunabiliyor. Zaman zaman yararlanıyorum. En azından benim meraklısı olduğu ise senetleri konusunda ne olup da bittiğine bakıyorum. Bazen hiç tanımadığım ise senedi konusunda ilginç ipuçları alabiliyorum. Burada temel işte hangi borsada durum nedir konusunda temel analiz var onu seviyorum. Topix denen bölüme geçtiğimizde yine pazar tarafını, piyasalar tarafını seviyorum. Burada ...günlük, anlık haber akışları var. Ben buradan çok hoşlanıyorum. Bunu bir de magazin diye bir bölümü var, bir dergisi var. Bu da haftada bir geliyor. Bunu da çok seviyorum. Bu magazinde de çeşitli borsa haberleri hakkında detaylı yorumlar oluyor. Böyle bir haftanın değerlendirmesi açısından çok çok işime yarıyor. Ve en güzeli dediğim gibi Wall Street Journal'a üye olunca buna da bedava üye olmuş oluyorsunuz. Yine Wall Street Journal'a üye olduğum zaman bedava üye oldum. başka bir sitede Market Watch. Market Watch adı üzerinde pazarları izlediğimiz bir yer. Yani böyle biraz bir Bloomberg ekranı tadı var burada diyebilirim. Burada işte görüyorsunuz latest news, anlık haberler akıyor. da çok seviyorum. Hemen bir şöyle tıklarsak bak en son neler akmış görebiliyorsunuz. Bir yandan işte en son kurlar neler vesaire böyle bir güzel bir izleme veriyor buradan. Sonra altta da yine piyasalardaki temel haber akışları veriyor. Buradaki analizleri çok çok seviyorum. Çok detaylı analizler da çok iyi grafikler de sunuyor. Kendinize burada bir watch list oluşturabiliyorsunuz. Yani kendi hisse senetlerinizi burada bir portföy haline dönüştürebiliyorsunuz. Ben yararlandığım bir hizmet değil bu ama gayri yararlı bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Yine piyasalar hakkında temel fikirler, investing bölümünde daha eğitimimsi içerikler de var burada. Ve burada görüyorsunuz eğer aranızda kriptocular varsa o konuda içerikler de var. Bonolar, vadeli opsiyonlar, ETF'ler, hisse senetleri, bilançolar Barons biraz önce bahsedeyim siteye de bağlantılar sunuyor çünkü unutmayın bunlar kardeş siteler. Bu üçlü bir paket ve bu üçlü paketten ağırlanmak bence iyi fikir. Fiyatı da oldukça uygun bu arada. Kendiniz inceleyebilirsiniz. Bir diğer temel kaynağım tabii ki Bloomberg. Ben Bloomberg ekrana sahip değilim. O binlerce dolarlık bir masraf. O kadarına gerek yok. Ben öyle hızlı bir trader değilim. Çok ağır ağır uzun vadede yatırım yapan birisiyim. Ama Bloomberg'u seviyorum çünkü Bloomberg iş dünyasındaki olayları çok anlık yorumluyor. Şu an anlattığım Wall Street Journal özellikle daha böyle bir günlük gazete kıvamında. Barons yine bir günlük haftalık gazete kıvamında. Market Watch biraz daha anı yakalıyor ama Bloomberg en anlık olanı. Burada çok hızlı gerçekten bilgi akışı var. Ve en son içerikleri buradan ulaşabiliyorsunuz. Yine bunun da Markets bölümün yani piyasalar bölümü en çok ilgimi çekenlerden bir tanesi. Mutlaka bakıyorum buna. Business Week benim her zaman çok sevdiğim bir dergiydi. O dergideki son haberler de burada oluyor. Çok da hoş okumalar bunlar. İşte burada ünlü bir Amerikalı stand-up komedyeni Dave Chappell'ın bir kasabayı toptan satın alması hikayesinden bahsediyor. Çok hoşuma giden hikayeler burada okuyorum. Yani bence Bloomberg'da yine bir yatırımcının portföyünde bulunması gereken önemli kaynaklardan bir tanesi. investing.com ücretsiz üyelikten yararlandığı bir kaynak. Çünkü en çok veri burada var. Bütün varlık tiplerine dünyanın neresinde işlem görürse görsün ister bir MTA olsun, ister bir vadeli opsiyon olsun, ister bir hisse senede hepsine ulaşabiliyorsunuz. Burada bir de dil seçme şansınız da var. Yine günlük haberler de akıyor. Ücretsizden yararlanmıyorum. Bazen Investing Pro'yu zaman zaman kullandığım dönemleri oldu ama genelde çok ihtiyaç duymuyorum. Diğer kullandıklarım bunu yerini alıyorlar. Ama bunun hoşluğu Türkçe'de olabiliyor. Çok detay var. Bence yararlanmakta fayda var. Burada da yine temel grafikleri yapma şansınız var. Özellikle ajandaları hep buradan takip ediyorum. O haftanın ekonomik ajandasında neler var şurada earnings calendar dediği bölüm. Burada bir akademisi var. Çok hoş eğitimler var. Bunların bir kısmı ücretsiz, bir kısmı ücretli üyeleri açık. Yine çok sevdiğim, çok işe yarayan sitelerden bir tanesi investic.com. Bu ana kaynakların dışında biraz daha özel kullandığım kaynaklara bakalım. Bir tanesi Yardeni Research. Yardeni Research tipi, şekli, şemali, arayüzü olarak felaket bir yapı. Ama bunların bir morning brief'i var yani sabah debrifi diye ona bayılıyorum. İşte burada girelim mesela 2023 debriiflerinden bir tanesini seçelim. Açılacak yavaş yavaş. Biraz böyle şekil şeme olarak sevimsiz ama çok detaylı bilgi alıyorsunuz. Çok iyi grafikler hazırlıyorlar. Yarderi Research ücretli bir kanal. Biraz da pahalıca bir kanal ama benim yararlandıklarımdan bir tanesi. Diğer enteresan içerik sitesi olarak da medium.com'u görüyorum. Medium... Amatör yazarların uzun makalelerin olduğu bir yer. Zaman zaman ben de makale post ediyorum. Belki Bora Özkent diye beni takip edebilirsiniz. Burası çok iyi. Çünkü burası diğer geleneksel haber kaynaklarında bulamayacağınız detayların olduğu bir yer. Yani burada çok çılgın insanlar var. Örneğin Tesla çılgını var. Tesla ile ilgili etik analiz yapıyor. Bitcoin çılgını var. Bitcoin ile ilgili milimetrik çalışmalı analizler yapıyorlar. Burada konular da çok zengin bu arada. İlla ilgili değil. Kişisel gelişimle ilgili müthiş konular var. Sanatla ilgili konular var. Kendiniz takip etmek istediğiniz konuda seçiyorsunuz. Hepsine ilgili müthiş içerik sunuyor. Medium benim en çok sevdiğim web sitelerden bir tanesi. Bana müthiş ufuk açıyor. Gelecek ile ilgili çok iyi okumalar gösteriyor bana. Amatör yazarlarının Muazzam içeriklere karşılaşıyorum. Çok çok çok tavsiye edeceğim bir yer. Ücretsiz bir modülü var. Ücretli bir modülü var. Ücretsizle başlayın. Orada zaten bazı içeriklere ulaşamayacağım. moraliniz bozulacak. Ücretliye de geçmek isteyeceksiniz diye düşünüyorum. Biraz daha ufuk açmak adına yine ücretli bir kanal Real Vision'ı önerebilirim. Real Vision bu adamcağızın Rolpel'ın yarattığı bir içerik. Müthiş bir içerik var burada. Son derece vizyoner çok iyi röportajlar oluyor. Kripto ile ilgili de diğer bütün borsalarla ilgili de zaman zaman Rolpel'ın teke tekte anlatımları oluyor. Özellikle Rolpel teknoloji çok seven geleceğe bakanlardan bir tanesi. Buradaki içerik çok kaliteli. Bunun da yine bir ücretsiz modülü var. Ondan başlayın. Hoşunuza giderse yavaş yavaş ücretliye doğru gidersiniz. Burada görüyorsunuz bonolar, kripto, kurlar, emtiyalar... ...para politikası, daily briefingleri var. YouTube'da bu arada bedava bu daily briefing. Günlük özet diye borsa kapanışından sonra yayınlıyorlar. Altın, bütün farklı konularda süper röportajlar, birebir videolar. Çok çok hoşuma giden video tabanlı bir ortam burası. Bunun bir ekonomik modülü var. Yanılmıyorsam şu anda yıllık 99 dolar olan. Bir de daha pahalı bir modeli var. O pahalı modülde akademiye de katılabiliyorsunuz. Ben bir ara üyesiydim bunun ve bolca yararlandım. Akademi'de de müthiş eğitimler var çok iyi yatırımcıların birebir eğitimlere Peter Brandt, Tom DeMark, DeMark endeksini Nerd'si gibi buradan da yararlanmak iyi olabilir ama biraz daha Pahalı bir sistem. Unutmayın, ben bir teknoloji yatırımcısıyım. Amerika Birleşik Devletleri'ne, teknolojiye en çok odaklanmış yatırım da ARK Invest. Sadece Disruptive Innovation'a yani yıkıcı inovasyon yatırım yapıyorlar. Bunların kendi ETF'leri de var, meşhur ARK-K gibi. Onları zaten yatırım yapabilirsiniz ama bir yandan müthiş kaynak sunuyorlar. Bu kaynaklardan çok yararlanıyorum. Bu kaynaklardan bir tanesi mesela yıllık bir raporları var, harika. Haftalık bir içerikleri var, mail geliyor müthiş. Bunun kurucusu Katie Wood'un harika bir YouTube kanalı var. Orayı çok çok seviyorum. Ayrıca dilerseniz bunların kendi fonlarından da ayarlanabiliyorsunuz. Mesela ARK'nin içine girip ARK bir ETF bu ETF'in içerisine girdiğimiz zaman mesela fact sheet'ine baktığımızda hangi hisse senetlerine yatırım yapmış, porföyün neler var bütün bunları da görmeniz de mümkün. Böylece bir yeni teknoloji alanındaki iddialı hisselerden haberdar olmuş oluyorsunuz. Ve tamamı bedava ARK Invest'teki içeriğin o yöne ayarlanmakta büyük yarar var. Ben bir teknik analizçi değilim. Çok temel seviyedeki teknik analiz ihtiyaçlarının çok büyük bölümünü biraz önce bahsettiğim, Staking Alpha'da çözüyorum. Bazen de orası yetmezse TradingView'a e geliyorum. Şu anda TradingView'da yine bedava moda geçmiş durumdayım. Böyle borsalar çok hareketliyse bazen ücretli moda geçiyorum. Şu anda bedavadayım, gerek yok diye düşünüyorum. Burada merak ettiğiniz herhangi bir hisse senedinin varlığı yazıyorsunuz ve onunla ilgili temel grafikleri veriyor. Pek çok şey de bedava bu arada, çok çok tavsiye ederim. View'da nasıl analiz yapılır konusu YouTube'da da videolar var TradingView'de nasıl yararlanacağınıza dair. Bence mutlaka kendinize bir grafik çözümü seçmeniz lazım. TradingView bunun en büyüklerinden bir tanesi başka alternatiflerde var. Bütün bunların ötesinde Twitter'dan süper yararlanıyorum. Özellikle anlık haber akışı olarak en kuvvetli kaynaklanan bir tanesi Twitter. Burada dikkat ederseniz Twitter'da beni şu son rakamdan itibariyle 18.400 kişi izliyor. Ben de 3.800 kişi izliyorum. Pek biliyorum havalı gözükmüyor çünkü burada havalı gözükmek az kişiyi takip etmekten geçer. Ben öyle Düşünmüyorum Twitter olabilecek en önemli bedava haber kaynaklarından bir tanesi. Burada kendinize iyi bir takip listesi oluşturursanız harika bir duruma gelebilirsiniz. İkinci yine çok ayarlandım ve herkes açık bir kaynakta YouTube. YouTube'da ücretli abone edeyim. reklamlardan kutulmak için ama dehşet içerik var. Yine burada kendinize iyi bir takip edilecek insanlar listesi hazırlarsanız ...çok iyi bir yere ilerleyebilirsiniz. YouTube'daki abonelikler bu yönden yine çok çok faydalılar. Evet, benim takip ettiğim temel kaynaklar bunlar. Onun yanı sıra televizyonumda Bloomberg hep açık oluyor. Türk diye yabancı Bloomberg. CNBC kanalının yayınlarından zaman zaman yararlanıyorum. Oradaki analistleri dinliyorum. YouTube'da da zaten onları takip ediyorum. İşte bunlar benim temel içerik kaynakları. En çok sevdikleri bir sıralayalım. Seeking Alpha ki orada bir indirim kuponu var hatırlayın. Biraz önce vermiştim, ona tekrar bakabilirsiniz. Aşağıda linkte de var. Onun dışında en çok sevdiğim Medium bana çok vizyon açıyor geleceğe yönelik. Bu Yardain Research'a bayılıyorum. Çünkü her gün bilgi gönderiyor. Çok taze, anlık bilgiler var. Çok çok hoşuma gidiyor ama diğerlerine hepsi yarandığım yerler Twitter muazzam bir kaynak. Yani aslında bugün yatırım konusuna daha bilgili hale gelmek isteyen insanların sorunu kaynak azı değil, kaynak fazlalığı diye düşünüyorum. Umarım ilginizi çekmiştir bu içerik. Soru ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.